Onun dışında hemorajik inmede elbette bizim e, yüksek tansiyon hastalarımızda, uzun süre ihmal edilmiş yüksek tansiyon hastalarımızda e, 15-20 yıllık bir süreç de olabilir. Bu daha kısa bir süreç de olabilir. E, bir, e, beyindeki bir damarın çatlaması neticesinde e, bir kanama oluşması nedeniyle de e, inme gerçekleşebilir.